Arkadaşlar merhaba, iddia tahmini okumam paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 3 tane kupon hazırladım arkadaşlar. 2 tanesi ideal ve biri 741 oran. Tabii ki e, biraz yüksek riski var ama denemeye değer. Zaten iki orandan, üç orandan insanlar yatıyor. Bari yatacaksak böyle bir orandan yatalım. Alacaksak da şöyle güzel bir para alalım diye düşündüm. O şekilde hazırladım. Kuponumu. Tabii ki sizin de aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde değerlendirmeye almayın. Bu bir tahmindir. Zaten bütün maçları bilsek... Ne siz burada olursunuz ne ben burada olurum arkadaşlar. Amaç, fikir, alışverişi yapmak. Birbirimize yardımcı olmak. 741 oranlık kuponumuz arkadaşlar. 5 maçtan oluşuyor. Ve yüksek oranlardan oluşuyor arkadaşlar. Tabi ben limiti zorladım biraz. Evet. Şanssız zorladım. Daha doğrusu. Tabii ki aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. 2.98 oranlık bir kuponumuz var. ideal kupon arkadaşlar. Freiburg-Stuttgart maçı. Analizini yapalım. <gülüyor> 2.30 3.20 2.15 2.30 3.20 2.15 Tabii ben ee, diğer siteden aldım Burada çıkmayacak biliyorum şuradan alalım 2.25 3.25 2.15 Şöyle göstereyim 2.25 3.25 2.15 Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maçımız üst ve karşılıklı gol var. Biz üstü aldık. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz bu kuponu. Yani bu kuponumuzun oranı 2.98. Sizin de aklınıza yatıyorsa bu kuponu değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde değerlendirmeyin arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Milan Atalanta maçı var arkadaşlar. Kuponumuzda. 255 321 95 255 321 95. Yine arkadaşlar maçımız üst. Ve karşılıklı gol vardan oluşuyor. Tabi biz üstü aldık. Üst oranı 1.42. Bunlar ideal kupon arkadaşlar. Diğer sitemize bakalım. Oranları nasıldı. Milan. 2.35, 3.30, 2.10. 2.35, 3.30, 2.10. Evet karşılıklı gol var ve üste yakın. Biz üstü aldık arkadaşlar. 1.42 oranından değerlendirebilirsiniz bu maçı da. <gülüyor> ve son maçımız yani kuponun son maçı İsviçre Challenge Ligi'nden saat 20.15'te başlayacak Tun Chaves'ın maçı. 1.85 3 2 .75. Tabi aklınıza yatmayan maçı e, kupondan çıkarabilirsiniz. Bu maçta da karşılıklı gol var ve üst arkadaşlar. Biz üstü aldık 1.50 orandan. Şöyle göstereyim ben. Yine diğer siteden almış olduğumuz oran. Bu maçı vermemişti. Buradan aldık arkadaşlar. Tabi bizim bir egzelimiz var. Veri çektiğimiz. Bir Excel'imiz var. Onu aldık. Şu an ekrana yansıtamıyorum. İlk kuponumuz bu şekilde arkadaşlar. 4.03 oranlık bir kuponumuz var. Dilerseniz onu da verelim. Arada da diğer maçlarımızı verelim. 4.03 oranlık Kuponumuzun ilk maçı. Almanya Bundesliga'dan Hertha Berlin Werder Bremen maçı var. Saat 20.30'da başlayacak. Şöyle diğer siteden açalım. 1.85, 3.295. .95. Evet maçımız üst arkadaşlar üst oranı şöyle göstereyim ben üst oranı 1.80 Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu kuponu. Kuponumuzun ikinci maçı Hollanda liginden Wietese Groningen maçı var. 15531360 155313.60 Şimdi burada bir şey göstereceğim ben dikkatli isterseniz arkadaşlar bakın. Burada karşılıklı gol var. Diğer sistemize geçelim hemen. 155320360 arkadaşlar. Burada ne girmiştik? 55, 3. 13. 60 Şuradaki değerlere bir bakın arkadaşlar. Bakın. Üst oranı biraz düşmüş. Yalnız karşılıklı gol var. %100 gösterdiği için biz karşılıklı gol varını aldık bu maçın. Karşılıklı gol var. Oranı 1.60. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirin. Ve son maçımız, kuponumuzun son maçı, Basel-Zürich. İsviçre Süper Ligi'nden basel Züri maçı var. 1.75-3.12.85 1.75-3.12.85 Yine karşılıklı gol var. Burada üst biraz düşük olduğu için ben açılış oranlarını bas aldım arkadaşlar. 1.62.3.30.3.10 Şöyle göstereyim. 1.62.3.30.3.10 1.62.3.30.3.10 Buradaki değerler hep değişecek. Evet gördüğünüz gibi maç üst. Maç birden bir de bitebilir. Tabi biz önermiyoruz bunu. Maç üst. Toplam 4.03 oran yapıyor bu kuponumuz. Detaylı izlediğiniz zaman arkadaşlar videoları e, sizler bir şeyler kaparsınız. En azından ilk maç sonucunu değerlendirmeye alabilirsiniz. 2'den 1 biten maçlar var mesela 0'dan 1, 0'dan 2, 1'den 2 o şekilde de değerlendirmeye alabilirsiniz. Maçları canlı analiz yaptığımız zaman. Tabii ben bu maçları daha evvel seçtim arkadaşlar bültenden. Ya Bültende bir sürü maç var. Sizler de istediğinizi seçebilirsiniz. Bakın bu maçların arasından ben bunları seçtim, seçebildim. Aklıma yatan maçlar bunlar. <gülüyor> ya yüzlerce maç var. Almanya Ligi'nden mesela bir tek Freiburg Stuttgart maçına bulaştım diyelim. Ama diğer maçlar var. Mesela Leipzig maçı var. Ben güvenmiyorum. Union Berlin var. Güvenmiyorum. Frankfurt güvenmiyorum. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz maçları. Şimdi yüksek oranlı kuponumuzu verelim arkadaşlar bakın aklınıza yatıyorsa değerlendirin aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde değerlendirmeye almayın Çünkü bu bir tahmindir tahmininde garantisi yok ilk maçımız saat 16'da başlayacak Asteras Larissa maçı var Bir de videoları geç yayınlamam sebebi arkadaşlar bu oranlarla ilgili ee, abone olup bildirimleri açarsanız bir 10 dakikalık izleme payı var zaten maçlara yetişiyorsunuz. Asteras Larisa'lı eee maçı arkadaşlar ben aslında bu maça 2-3 gol düşünüyordum fakat biraz dimikleri zorladım. 4-5 gola çıkardım maçı. 3.75 oran. İlk maçımız bu şekilde. Asteras-Larissa maçı. Tabi dileyen bu maçları 2-3 golünü de alabilir bu maçların. <gülüyor> İkinci maçımız Black-Leopard-Chippa maçı Güney Afrika Ligi'nden Premier Ligi'nden. Ben bu maçın da 2-3 golüne çok güveniyorum. Ama dediğim gibi limitleri zorladım. 4-5 gole çıkardım maçı. Ben bu maçı da 4-5 gol oynadım. Çıkacağını da düşünüyorum. Yani şöyle bir istatistiklere baktım, oranları hesapladım. 4 gol muhtemel çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de düşme potasında. Yine Larissa maçına bakalım, Asteras Larissa maçına bakalım. Genelde iki buçuk üst geliyor ve 2-3 gol. Bu maçların 2-3 golüne güveniyorum. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Yani 2 orandan yatmaktansa bu şekil yatalım daha iyi, daha mantıklı geliyor bana. Üçüncü maçımız Sevilla Cadiz maçı var arkadaşlar. Yine 2-3 gol düşündüğüm bir maç. Ama ben dediğim gibi limitleri zorladım, 4-5 golü aldım, 3.75 oranda. Yine maçlarına bakalım. Genelde 2.5 üst bitiyor. Ve maçlar 4-5 gole gidiyor. Tabi bizim şansımız yaver giderse. Ve İspanya 2. liginden Esportio Hospitalet maçı. Yine bu maça ben 2-3 gol düşünüyordum arkadaşlar. Ama 3.75 orandan 4-5 golünü değerlendireceğim bu kuponda. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirmeye alın. Ve son maçımız. Bu lig kupası olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir. Lillian bunu çıkartabilir. elyebilir. İskoçya lig kupası arkadaşlar. Johnstone hibernian maçı. Yine 2-3 golüne güvendiğim bir maç. Ama ben 4-5 golünü aldım. Ve kuponumu sistem olarak oynadım arkadaşlar. Yani 4-5 sistem toplam 6 lira para tutuyor. Sizler de bu şekilde değerlendirmeye alabilirsiniz. Maçları. Maçlarımız kuponumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum. Bol kazançlar.